Epilepsi tedavisi, nöroloji veya çocuk nörolojisi uzmanlarınca yapılması, takip edilmesi gereken bir durum. E, ve Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık. Yaklaşık %45-62 oranında hasta tek ilaçla oldukça sorunsuz bir şekilde e, nöbet kontrolü sağlanabilmekte. Ancak tüm e, yaklaşımlara, daha çoklu ilaç kullanımlarına rağmen yaklaşık %30 kadar bir hasta grubunda nöbetleri, ilaçla kontrol altına alınamayabiliyor. Böyle durumlarda mutlaka epilepsi merkezlerince hastanın tekrar tanısının ve tedavisinin gözden geçirilmesi ve uygun görüldüğü takdirde cerrahi tedavi ya da pil gibi beyin pili gibi tedavi yöntemlerine başvurulması gerekebiliyor. Bizim hastanemizde epilepsi merkezi olarak multidisipliner birçok farklı uzmanlık alanından hekimin birlikte uyum içinde çalıştığı merkezlerden biri.